Merhaba arkadaşlar selamlar. Bugün konumuz evet, birçoklarınızın aslında bildiği bir proje ama bir yandan da umursamadığı, nedense yapmadığı bir proje. Neden yapmadığınızı bir yandan sorup neden yapmanız gerektiğini bilmeyenler için de detaylıca neler yapabileceğinizi göstereceğim bu sefer. Projemizle Sandbox. Öyle sade geçelim şimdi. Sandbox'tan neler kazanabileceğiz? Öncelikle neler kazanabileceğiz derken ben ne kazandım onu göstereyim hatta geçen gün farkına vardım arkadaşlar. Bir tane NFT düştü bana şansına çekilişten ve şu anda yaklaşık değeri 330 dolar. Fakat ben bu NFT'yi satmayacağım daha yüksek şekilde sent kazanacağım. Nasıl kazanacağım hadi gene şimdi onları geçelim. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor normal bir şekilde sandbox'ı indiriyorsunuz arkadaşlar. Sandbox'ı indirdikten sonra da oyunun sezonları oluyor. Sezon 1, sezon 2, sezon 3 diye. Şu an sezon 3'teyiz ve her sezon arkadaşlar önümüze böyle bir harita çıkıyor ve bu haritaları sırasıyla oynamamız gerekiyor. Oynadıkça peki ne oluyor? İçeride bazı görevler var. Bunları tamamladıkça şu anda ekranda görüyorsunuz örneğin Big Bro adlı bir haritada 24 tane ben puan toplayabiliyorum. Buradaki haritaları da içeri girip oynadıkça içerideki görevleri tamamladıkça arkadaşlar Ethos point adlı pu puanları topluyoruz ve ne işe yarıyor bu Etos puanlar? Öncelikle oyundaki birinci kazanç yolu arkadaşlar şurası. Leaderboard'a girmek arkadaşlar. Leaderboard'a girdiğinizde garanti kazanç oluyor. Peki Leaderboard nasıl hesaplanıyor? Öncelikle topladığınız ethos point'lere bakıyor. Ethos point'leri tamamen topladığınızda da sizin... Görevleri bitirme sürenize bakıyor. Speedrun yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girip sıralamaya girmeniz gerekiyor. İlk 10.000'e 10 girerseniz sezon bittiği zaman 60 sent garanti olacak. İlk 1000'e girerseniz 750, 200'ün içine girerseniz 1500 diye devam ediyor. Topladan görebiliyorsunuz zaten. Bunda önemli olan kısım ne arkadaşlar? Arda da bazı günlerde farklı etkinlikler çıkıyor, özel etkinlikler çıkıyor. Örneğin şu Alphalobie adlı haritaya bakalım. Hemen aşağıda 2 2'ye... Event ethos point yazıyor. Evet bu arkadaşlar etkinlik. Etkinlikler belli bir süre içinde oluyor. Örneğin şuradaki daha detaylı sizlere göstereyim nasıl işlediğini. Altta yazıyor ki bu görev iki tane ethos point toplayabilmeniz için 1 Kasım'a kadar tamamlamanız gerekiyor. Evet eğer sen baksan, maalesef yeni başlıyorsanız geçmişteki ethos point'leri toplama şansını fırsatını kaçırdınız. Bunları maalesef artık toplayamayacaksınız ve dolayısıyla arkadaşlar leaderboard'a giremeyeceksiniz. Neden? Çünkü leaderboard'da ilk öncelikle baktığı şey topladığınız maksimum ethos pointi. Yani o geçmişteki özel etkinliklerden toplayabileceğiniz ethos pointleri artık kaçırdınız. Bunları alamayacaksınız ve bu sıralamaya giremeyeceksiniz. E o zaman sen bize bunu niye söylüyorsun diyorsan arkadaşlar tek kazanç yolu bu değil. Örneğin ben bu 300 doları şu anda neyden kazandım? Şuradaki hemen diğer etkinlikler. Unutmayın bir önceki etkinliklerden farklı bu da diğer etkinlikler buradaki etkinliklere hemen bakalım şimdi sürekli etkinlik geliyor arkadaşlar bu arada ve bunların da belli bir tamamlama süresi var ve bu Görevler size diyor ki örneğin şuradaki bir tane etkinliğe bakalım. Ödülü neymiş? Ödülü de aşağıda görüyoruz. Alpha Face yazıyor. Bir tane NFT yazıyor. Bizim daha çok odaklanacağımız yer Alpha Face'ler olacak arkadaşlar. Alpha Face'e giriyorsunuz. More Info'ya tıklıyorsunuz. Örneğin bu görevi ben tamamlamıştım ama sizlerle birlikte tekrardan bakalım. Ne istiyor ne yapmamız gerekiyor. Diyor ki birinci aşamada oyuna gir diyor. Buraya üstüne Play tıkladığınızda arkadaşlar bir sayfa açılacak. Ve burada tekrardan Play'e tıkladığınızda. Şurada play'e tıkladığınızda oyun otomatik olarak açılacak. Daha sonrasında diyor ki herhangi beğendiğiniz balonu bulun ve bunun fotoğrafını çekin diyor. Daha sonra buldum'a tıklıyorsunuz. Tamam bunu Twitter'da paylaş diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Normalde bir ek pencere açılıyor tekrardan. Oraya fotoğrafını yüklemeni istiyor, aldığın ekran görüntüsünü paylaşmanı istiyor. Sonra da Verify, Audio, Verify, KYC yapmanız gerekiyor bu arada, buna da büyük bir tırnak açalım. KYC siz evet. bunlara katılamıyorsunuz, kinlik doğrulama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında da bu haftanın çekilişine katılmış oluyorsunuz ve bu çekilişten size çıkarsa da Season 3'ün alfafesini elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi, bu alfafese satılır mı, satılmaz mı? Ya da başka türlü ne kazanabilirim? Gelin şimdi bir de ona bakalım. Şimdi şurada yanlış ilaçtık. Divorce'a tıklıyoruz. Örneğin etkinliklerden de size alpha fest çıkmadı. Yine de arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Şuradaki oyunları oynadıkça ethos point topluyorduk ya. Bakın ben burada örneğin. 40 daha 39 daha topladığımda level şu tamamlayacağım ve bana 80 tane daha ticket verecek. 120 tane daha ticket olacak vesaire. Burası toplamda 500'ü ulaştığında bir de sezon bittiğinde bana bu NFT'den sezon 3 alfa fest çıkma ihtimali var. Ve bu da çıkarsa yine satıp para kazanabilirsiniz. Hiçbir para harcamadan bu şekilde ticket kasarak da kazanabiliyorsunuz. Ayrıca ben şimdi ekstradan sezon 3 alfa festine sahip olduğum için bir de şunu kazanacağım arkadaşlar. Alfa fest sahipleri Aşağıdaki send miktarını kazanacak yani ben bu sezon bittiğinde ve level 5'e ulaştığımda level 5'i tamamladığımda arkadaşlar toplamda 500 tane send kazanacağım. hemen şuraya yazalım send token diye yazalım ve bakalım ne kadar ediyor 77 şeyde iyice düşmüş 500 tane gelecek demiştik değil mi 0.77 yaptığımızda 385 dolar civarında direkt bir para gelecek, sent gelecek direkt token'ı bozulacak. Üstüne de bir de NFT'm olacak, NFT'nin de tekrardan bir değeri olacak. Tabi sezon bittikten sonra NFT'nin değerleri daha aşağıya düşebiliyor ama yine de bize şeylere satılacak. devam o ki arkadaşlar, konuyu da topluyorum, kısa bir video olacak zaten. Yapabileceğiniz şeyler şunlar, eğer daha öncesinden başladıysanız mutlaka maksimum Epos Point'ı almaya çalışın ve leaderboardda oynayın. Ben leader bu arada ilk bine kasmaya çalışıyorum şu anda. Eğer bunu kaçırdıysanız mutlaka KYC'nizi tamamlayıp eventları yapın. Burada Alpha Fest olan isterseniz NFT'leri de yapabilirsiniz. Bu Alpha Fest'leri yapın. Bakın burada Alpha Fest devam ediyor. Burada Alpha Fest çekilişi var yine. Yine Alpha Fest çekilişi var. Alpha Fest çekilişi var. Daha sonrasında yine bakalım Alpha Fest çekilişi var. Daha sonrasında önümüzdeki upcoming'lerde bakalım yine Alpha Fest çekilişi gelecek ve eee ticket'lar çok önemli değil arkadaşlar. Zaten kasıyorsunuz. Geçelim yine Alpha Fest çekilişi gelecek gibi devam ediyor. Bunu yapabilirsiniz bir de eventların yanında bu tiketleri kasıp sezon sonunda bu tiketlerle çekilişe girmeye hak kazanıp oradan da gelecek Alpha Fest'i kazanmaya çalışabilirsiniz. Evet çıkmıyor demeyin arkadaşlar çıkıyor sırf bunu göstermek için kaçırmayın bu fırsatı diye. Aynı zamanda Emrah'a da çıktı yani etrafındaki arkadaşları da çıktı. Düşüyor arkadaşlar. Ya o 6 bin kişi katılıyor, 10 bin kişi katılıyor demeyin. Gerçekten düşüyor arkadaşlar. O yüzden siz de fırsatınızı deneyin. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.